Diyelim ki, A noktasından başlayıp B noktasından geçen bir ışın var. Yani bu ışına AB adını verebiliriz. AB ışını A noktasından başlar veya geçer. Bir de AC ışını olduğunu varsayalım. C noktasının da şurada olduğunu düşünelim. Böylelikle oradan geçen bir ışın daha çizebilirim ve bu da AC ışını olur. Burada ilginç olan şey, A noktasının iki ışında da ortak köşe nokta olmasıdır. Ortak bir noktaya sahip olan iki ışın, bir açı oluşturur. Açılar konseptine aşina olduğunuzu eminim. Ancak açının görmeye daha çok alışmış olduğunuz geometrik anlamı, iki ışın ortak bir noktaya sahip olduğu zaman ortaya çıkar. Yani A noktası, AB ve AC ışınlarının ortak noktası olmakla birlikte açının da tepe noktasıdır. Bahsetmek istediğim bir sonraki şey isimlendirme, yani bir açının nasıl isimlendirilmesi gerektiği. Bu açıyı A açısı olarak isimlendirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak bunun neden doğru veya yeterince açık olmayacağını birazdan anlatacağım. Bir açıyı özelleştirmek için öncelikle açı sembolünü çizin. Garip bir şekilde buradaki açıya benziyor. Küçüktür işaretini andırıyor olabilir ama öyle değil. Gördüğünüz gibi alt tarafı düz. Bu açıları göstermek için kullanılan semboldür. BAC ya da CAB açılarını bu şekilde gösterebiliriz. Her şekilde köşe noktasını belirtmelisiniz. Veya buradaki açıklığın olduğu köşe olarak da düşünebilirsiniz. Fark etmeniz gereken önemli bir şey de tepe noktasının her zaman ortadaki harf olması gerektiği. Neden 3 harfi yazdığımızı A açısı olarak isimlendirme yapamadığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Bunu şimdi size göstermek için başka bir şekilde daha çizeceğim. Açılar geometrik tanımında 2 ışın ve bir tepe noktasından ibaret olsa da uygulamalar sırasında doğru ve doğru parçalarından oluşmuş açılar da karşınıza çıkacak. Bu şekilde bir çizgi parçası çizip DE olarak adlandıralım. Bir de FG kesitimiz olsun. Bu iki kesitin çakıştığı noktaya da H diyelim. Burada oluşan açıyı nasıl adlandırabiliriz? H açısı diyebilir miyiz? Eğer H açısı dersek, bu isme uyabilecek birçok açı çizilebilir. Çevresindeki açılardan herhangi birini gösteriyor olabilir. Bu açı ya da bu açı olabilir. Doğru bir şekilde isimlendirmenin tek yolu 3 harf ile belirtmektir. Bu açı için EHG veya GHE açısı demek uygun olur. Eğer buradaki açıyı isimlendirmek isteseydik, DHG veya GHD açısı diyebilirdik. Bu açı FHE ya da EHF açısı, bu açı ise FHD ya da DHF açısı olur. Bu şekilde hangi açıdan bahsettiğinizi belli edebilirsiniz. Bir açının ne olduğu ve sembollerle nasıl gösterildiği konusunda bir fikre sahip olmuş olduk. Fark ettiyseniz bütün açılar birbirine benzemiyor. Bazıları diğerlerinden daha açık. Bazıları ise daha dar açılar. Örneğin buradaki iki açıyı alalım. BAC ve X, Y, Z açıları. Bu açılara baktığınızda X, Y, Z açısının daha açık olduğunu görürsünüz. Buradaki ise diğer açıya göre daha kapalı. Açıları ölçerken ne kadar açık veya kapalı olduklarını ölçeriz. X, Y, Z açısının ölçüsü, A, B, C açısının ölçüsünden daha büyük. Bir açının ölçüsü ne kadar açık veya kapalı olduğuna bağlıdır. Bu açıklıklarla ilgili farkları bir sonraki videoda anlatacağım.